Herkese merhaba. Ben Tolga Özbek. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son yıllarda yükselen krizlerin başında F16 konusu geliyor. Türkiye 2019'da Amerika tarafından F35 programından çıkartıldıktan sonra hem ara uçak ihtiyacını karşılamak hem de ödediği 1.2 milyar doları tahsil etmek üzere Amerika'dan ek F16 talebi vardı. Fakat bu taleple ilgili 40 adet Block 70 yeni nesil F16 79 adette mevcut F-16'larının modernizasyonuyla ilgili onay bir türlü Amerikan Kongresi'nden çıkmıyordu. Dün gece ilginç bir gelişme yaşandı. Bir taraftan Amerika Kongresi'nde Amerika için savunma bütçe yasa tasarısı hazırlanıyor. Buna da Ulusal Savunma Etkilendirme Yasası, NDAA olarak adlandırılıyor. Bu yasa tasarısı kongreye sunuldu. Tasarıda çok dikkat çekici bir madde var Türkiye'yi ilgilendiren bu maddede. Daha önceden gündeme getirilen satılacak F-16'ların şartlı verilmesi, neydi bu şartlar? İşte Ege'ye çıkamayacak bu F-16'lar, sınır ötesi operasyonlarda kullanılamayacak gibi şartlar vardı. Bu şartların yasa tasarısında yer almaması. Benden uzun zamandır F-16 konusu ne oldu, niye video yapmıyorsun diyordunuz. Böyle bir gelişme olunca da bu F-16 konusunu bir şekilde tekrar sizlere anlatma ihtiyacı bu gelişmeler ışığında tekrar istedim. Peki kongre süreci nasıl ilerleyecek? Neden bu duruma geldik? Bir taraftan da Bob Menendez var biliyorsunuz New Jersey eyaleti senatörü. Aynı zamanda kongrenin de dış ilişkiler başkanı onun önüne gidecek bu yasa tasarısı. Neler olabilir? İsterseniz son gelişmelerle birlikte bunları Yeni videomuzda birlikte değerlendirelim. 2019'da Amerika Türkiye'yi F-35 programından çıkartınca ki bu çıkartılma nedeni Rusya'dan aldığımız S-400 hava savunma sistemiydi. Türkiye'nin tabii ki bütün planı programı kısa vadede F-35 üzerine kurulan bir hava kuvvetleri yapısıydı. Ve daha sonra da 2030'dan itibaren de buna Milli Muharip Uçak MMU eklenecekti. Bu durum ortadan kaldırılınca yani üretilmiş altı uçağımızın verilmemesi, sanayi işbirliği gibi konularda Türkiye tabiri caizse futbol tabiriyle taca çıkınca tabii ki ihtiyaçların tekrar güncellenip bunlarla ilgili de neler yapılabilir sorusu Türk Hava Kuvvetleri'nin önüne geldi. Türk Hava Kuvvetleri bütün odağını milli muharip uçağa doğru kaydırdı. Ancak... Fabrikadan çıkış töreni 18 Mart 2023'te yapılacak. Milli Muharip Uçak en erken 2025'te uçabilecek. Ve 2025'in arkasından da zorlu bir test süreci var. Bu test süreciyle birlikte seri üretim ve teslimatların 2030'da başlaması, Türk Hava Kuvvetleri'ne envanterine girmesi planlanıyor. Bu süreç içerisinde ne yapılacak, aradaki bu ihtiyaç nasıl giderilebilir sorusu ortaya konuldu. Ve Türkiye şöyle bir teklifle Amerika'ya gitti. Madem siz 5. nesil e, stealth özelliklere sahip, Türkiye'nin de üretim ortağı oldu F-35'i vermiyorsunuz. Bunun yerine geçici bu dönem için ben kendi uçağımı yapıncaya kadar 40 adet F-16 Block 70 ki IS radarıyla birlikte e, birçok özelliğiyle 4.5. nesil mevcut F-16'larında en günceli. 40 adet bu uçaklardan yenilerinden verin bize. Bizde de ayrıca sağlayacağınız ek sistemlerle, izinlerle birlikte... Elimizdeki 79 adet blok 50 veya 50 plus uçağı modernize edelim. Biz bu uçaklarla toplam işte yaklaşık 119 uçakla bu geçiş süresindeki ihtiyacımızı görelim teklifi. Haziran 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bu iznin hızlı bir şekilde çıkma, çıkacağı beklenirken işte yeni seçim, yeni başkan, arkasından süreçler derken iş giderek sarmal hale gelmeye başladı. Ve tabii ki bunların bu uçakların veya modernizasyon paketinin onayının yapılmaması için de Yunan lobileri buna tabii İsrail'in desteklediği Musevi toplulukların da lobileri etkili olmaya başladı ve adeta Demokrat Parti ile Cumhuriyet Cumhuriyetçi Parti'yi bir araya birleştirip çok önemli bir Türkiye aleyhtarı bir durum oluştu ve bunlarla ilgili izinlerde bir türlü çıkmamaya başladı. NATO'ya yeni üyelerin katılacak olması işte yaşanan Ukrayna krizi ve savaşı derken bazı konularda Türkiye ile Amerika arasındaki pazarlık konularından biri de F-16 oldu. Ve buradan da F-16'nın satışının onayı konusunda da Amerikan Başkanı Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir onay bunları yapacağız tamamlayacağız gibi bilgiler gelmeye başladı. Ama açıkçası bir buçuk yıllık geçen bu süreç içerisinde çok fazla böyle bir hareket, çok fazla bir gelişme olmamış. Aksine e, çeşitli yasa tasarıları sunulmuş. İşte Türkiye'ye F-16 satışı mümkün olursa bu F-16'lar Ege'de uçamaz. Sınır ötesi harekata katılınamaz gibi böyle çok ağır maddeler, Türkiye'nin kabul etmeyeceği maddeler bu yasa tasarılarıyla bir şekilde Türkiye'nin önüne gidip gelmeye başlamıştı. Son hazırlanan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı, da bu maddelerin Tamamı kaldırıldı. Şimdi kongreden bu geldiği zaman Senato ve Temsilciler Meclisi'nde ortak bir yasa metni olarak bu soruluyor. Koşul kalkmış durumda. Bu yasa tasarısı sonrasında Dış İlişkiler Komitesi'ne gidiyor. Bu Dış İlişkiler Komitesi'nde başkanı New Jersey eyaletinin senatörü Bob Menendez. Menendez aynı zamanda Türkiye aşırı Türkiye'ye karşıtı ve her görüşmesinde konuşmasında bu F-16 satışının Türkiye'ye yapılamayacağını yapıl ve bunlarla ilgili de en büyük engelin kendisi olduğunu sürekli gündeme getiriyor, sürekli söylüyor. Hatta hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 39. yıl dönümü nedeniyle Rumlar bir toplantı düzenlemişlerdi. Menendez de bu toplantıya konuşmacı olarak katılmıştı ve burada F-16 ile ilgili her türlü engeli çıkartacağını bir kez daha kendisi söylemişti. Tabii nasıl engelleyecek? Bu çok önemli. Bu savunma bütçesi, yasa tasarısı yasalaşma sırasında Menendez'in önüne gelecek ve bunlarla ilgili de bir karşı yasa tasarısı verilmesi gerekiyor. Ancak bugüne kadar karşı yasa tasarısıyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığı ifade ediliyor. Peki e, bu yasa tasarısı karşı bir yasa tasarısı oluşturursa nasıl olacak? Biden bu yasayı onaylıyor. Karşı yasa tasarısı geldiği zaman e, bunlarla ilgili Biden'ın izleyeceği bazı yollar var. Bunun da başında özellikle demokratlar için Biden çıkmaması için baskı yapılıyor. Ee, bu da tabii nasıl sonuçlanacak, nasıl gidecek çok çok önemli gelişmeler bunlar ama gidişat biraz daha iyi yönde bunun çıkacağı tahmin ediliyor. Bir taraftan da tabii bu videomuzda şunu da hatırlatmamızda fayda var. Bob Menendez'in başı bir soruşturmayla dertte. Ee, bu da bir göz doktoru kendisine bazı işlerin yapılması için yüklüce bir hediye veriliyor. Bu hediye ile ilgili yasal süreçler başlıyor. Hatta daha önceki başkanlık seçimlerinde, senatör seçimlerinde bu konu gündeme gelmişti ve geçici böyle bir aklanmayla ön izin verilmişti senatörlük seçimlerine katılabilmesi için. Fakat bu sefer bu kadar bu işi ucuz yırtamayacağı, Menendez'in başının derde geldi, girdiği de, gireceği de açıkçası Amerika'da konuşulan konular arasında. Evet. Peki biz bu aşamaya nasıl geldik? F35 çok önemli bir Türkiye açısından bir artı faktör olacaktı. Bugün görüyorsunuz işte Yunanistan 9. Rafal savaş uçağını almış durumda. İşte Rafal'la F35'i karşılaştırmak mümkün değil çünkü F35 5. nesil savaş uçağı. Bu uçaklar envantere girmesi planlanırken ki işte 2018'de verilecek ilk uçağın arkasından 2022'nin sonuna geldiğimiz zaman yaklaşık bir filoya gibi bir F-35'imiz olacak elimizde. Bu projenin ortadan kalkmasının Türkiye açısından en önemli faktörü Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin milli Muharip uçağı geliştirmek üzere bu projeye daha fazla yüklenmesi oldu. Bu projede malum başlangıcı Amerika'dan alınacak F-110 motorlarıyla F-16'larda da kullanılan motor bunlarla yapılacak başlangıç. Burası nasıl gidecekti? Mu muhtemel F-35'ten çıkartılmamız Milli Muharip Uçak'taki çalışmaları daha da hızlandırmış durumda. Eğer biz Milli Muharip Uçağı Amerikan F-110 motorlarıyla test aşamalarını tamamlayıp kendi motorlarımızı koyabilirsek ki bu kendi motorlar konusunda işte Türkiye özellikle İngiltere ile işbirliği yapmak istiyor ve bu pazara İngiltere ile girmek istiyor. İngiliz tarafı da çok sıcak bakıyor. Eğer bu gelişmeleri Zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde yapabilirsek ve motoru da milli muharebe adapte edebilirsek gerçekten Türkiye'ye açısından havacılık sanayi açısından çok çok önemli bir adım atılmış olacak. Ama tabi bu aradaki ihtiyaçları da gidermemiz lazım. Aradaki ihtiyaçlar içinde en ekonomik ve çözülebilir yol da F-16'dan açıkçası geçiyor. Bu sürece kadar bir ara uçak ihtiyacımızı F-16 ile çözmek en ekonomik, en akıllı, mantıklı adım. Ancak tabi bu da bir şekilde sekte uğrarsa Türkiye'nin de tabi ki alternatifleri var. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde ve aylarda Eurofighter opsiyonunu da burada çok sayıda videoyla sizlere anlatmıştık, sizlere ortaya koymuştuk. Evet. Türkiye ve Amerika ilişkileri gerçekten yeni bir test noktası. F-16 böyle bir olumlu anlamda ışıklar yanıyor ama bunu bir başarı olarak görmek değil. Arkasında neler olmuş, etkiler nereye gidecek, neler verilecek, neler alınacak bunlarla ilgili çok çok geniş bakmak, derinlikli bakmak gerekiyor. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve tabii ki katkıda bulunup katıl tuşuna da bizleri destekleyebilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Bizleri aynı zamanda da sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.